Seyahat ederken para kazanmaya hazır mısın? Aslında bizim hayalimiz 23 yüzyılda seyahati herkes için erişebilir ve mümkün kılmak. Turist Uygulaması sayesinde dünyanın en popüler noktalarını birkaç dakikada keşfedebilirsin. Uygulamada yer alan şehirler ve bu şehirlerdeki en popüler noktaların içerikler bir tık uzanında. Örnek olarak şu anda Paris'te Eiffel Kulesini ziyaret ediyorsun. İstediğin yerden bu seyahati gerçekleştirip, yazılı ve görsel içeriklerin tadını çıkarabilirsin. Fondama sonrasında, eklenecek olan kripto entegrasyon sayesinde, fiziksel seyahat tercihlerinden kullanacağımız token kazanabilecek ve rezervasyonlarında indirimler elde edebilecek. Peki nasıl? Sana olan profil sayfanda, seyahat ettiği noktalarından kendi içeriklerini oluşturabilecek ve bu içeriklerden aldığın etkileşime göre kripto token kazanabileceksin. Ayrıca, arkadaşını uygulamaya davet ederek, uygulama içerisinde gelen kötü sorularını doğru cevaplayarak, ve uygulama üzerinden rezervasyon yaptırarak da kripto para kazanman mümkün olacak. Kazandığın tokenları uygulama içerisinde yapacağın rezervasyonlarda indirim olarak kullanabileceksin. Uzun vadede ise bu kripto tokenları saklayabilecek ya da gerçek paraya dönüştürebileceksin. Mert olan tanışıklığımız aslında 2015 yılına kadar uzanıyor. İkimiz de üniversite sınavında İTÜ işletme mühendisliğini kazandık ve İstanbul'a taşındık. İhsan seyitimimizi birlikte tamamladık, aynı dersleri aldık, aynı sıralarda okurduk. Daha sonrasında yüksek isan seyitimimize başlamak için Münih'e taşındık ve 1,5 senedir burada yaşıyoruz. Eğer akademik ve kurumsal kariyerlerimizi daha yakından incelemek isterseniz ek dosyalarda bulunan CV'lerimizi indirebilir ve bu belgelere ulaşabilirsiniz. Girişimci serüvenlerimize gelecek olursak aslında ben 2 yıl önce bir mobil uygulama girişimiyle başladım bu hikayeye ve patik bir hybrid cage oyun tasarladım. Bu oyun toplamda 100.000 kullanıcıya ulaştı Tayland pazarında ve kısa bir süre sonra giriş yapılan oyun şirketlerinden satın Umut Sen bu adlı bir girişim kurucusuydu ve şu tasarvus cihazlar tasarlıyordu. O dönem mali şartlarda konumla dolayı ne yazık ki girişim başarısız oldu. Aslında Umut'la beraber çalışmaya başlamamızda tam olarak bu dönemde olup diyebilirim. Drakarsal'da bir mobil uygulama geliştirdik beraber. Fakat daha sonrasında turist uygulamasında çok daha yüksek potansiyel gördüğümüz için geçen seyirin kazanayına itibaren turist uygulamasına odaklandık. Şimdi sizlere de desteğiyle turistlik hiç olmadığı kadar iyi yerlere getirmek istiyoruz. Dilerseniz bugün kadar yaptık, beraber bir göz atalım. Güncel uygulamamızda ziyaret edebileceğiniz 70 şehir bulunmakta. Ziyaret ettiğiniz her şehirde kendinizi bir arabanın içine bulacaksınız. İsterseniz arabadan inebilir ve şehrin sokaklarında gezebilirsiniz. Her şehirde görebileceğiniz popüler noktalara tıklayarak bu noktaların da videolarına erişebilirsiniz. Uygulamamız tam 94 ülkede 7000'den fazla kullanıcıya ulaşmış durumda. Hiçbir pazarlama bütçesi olmadan bu kadar geniş kitlelere ulaşmak, uygulamamızın organik olarak büyüdüğünü göstermekte. Şimdiden Türkiye'nin en iyi 50 seyahat uygulamasından biri konumundayız. Aslında bu uygulama, fonlama sonrasında geliştireceğimiz uygulamanın temelini oluşturacak. Şu ana kadarki geliştirme sürecimizde daha çok sanal seyahat odaklı ilerledik. Fakat fonlama sonrasında fiziksel olarak seyahat eden kullanıcılarımız için birçok özellik eklemek istiyoruz. Sizlerin de desteğiyle dünyanın ilk token entegrasyonlu turizm uygulamasını hayata geçirmek istiyoruz. Ciddi sel fonlama sayesinde Birçok kullanıcıya ulaşmış olacağız aslında. Siz, değerli yatırımcılarımız, en başta uygulamamızı indireceksiniz, deneyeceksiniz. Hatta sadece kendiniz değil, çevrenizdeki insanlara, ailenize, arkadaşlarınıza da uygulamamızı indirteceksiniz. Yatırımcımız olduktan sonra, aslında bize hiçbir pazarlama bütçesiyle elde edemeyeceğimiz bir katkı sağlamış olacaksınız bu sayede. Dolayısıyla biz sizleri sadece yatırımcımız olarak değil, gerçekten elçilerimiz, ortaklarımız olarak görmeyi hedefliyoruz. Aslında çok geniş bir müşteri portföyüne sahibiz. Şu anda uygulamamız 94 farklı ülkede tek bir lira harcamadan kullanıcıya sahip ve bu kullanıcılardan aktif bir şekilde gelir elde ediyoruz. Fonlamanın başarılı olması uzun vadeli hedeflerimiz için çok önemli aslında. Çünkü ilerleyen süreçte Avrupa pazarından daha büyük yatırımlar almaya hedefleyen bir şirket olmak istiyoruz. Tabii ki de yüzlerce kişinin yatırım yaptığı bir startup diğer startup'lara nazaran daha çok dikkat çekecektir. Bizler buradaki VC'lerin, melek yatırımcıların ve yatırım ağlarının dikkatini çekebilmek için bu referansa ihtiyaç duyuyoruz ve kendimize de bu konuda güveniyoruz. Umuyoruz ki çok başarılı bir kampanya süreci geçireceğiz ve çok daha büyük yatırımlar alacağız. Aslında fonlama sonrasında birlikte çalışmak istediğimiz birçok turizm paydaşı ile şimdiden görüşmeye başladık ve kısa bir süre önce ilk paydaşımızı da uygulamaya ekledik. İlerleyen süreçte çok daha fazla partnerimizi uygulamamızda görebileceksiniz. Şu anda 6 kişilik bir ekip ile yolumuza devam ediyoruz. Fonlama sonrasında ekibimiz tabii ki de daha da büyüyecek. Turist ekibi olarak hem Almanya'daki hem de Türkiye'deki girişimcilik ekosistemlerinin birer parçasıyız. Almanya'da Münih Teknik Üniversitesi'nin Kuluşka merkezi olan Unternehmen TUM ve Türkiye'de de ITÜ'nün Kuluşka merkezi olan İTÜ Çekildekle yer alıyoruz. Geçtiğimiz yıl yapılan Türkiye'nin en büyük girişimcilik etkinliği olan Big Bang'de Foya alanındaki startuplardan bir tanesiydik. Almanya'da ise Start Summit yarışmasındaki finale kalan son 10 startuptan biri olma başarısını gösterdik. Metaverse dünyasının içerisinde seyahat sektörünün lideri olacak uygulamamıza şimdi yatırım yaparak siz de bu yolculuktaki biletinizi alabilir ve manzaranın tadını çıkartabilirsiniz.